Minimalizmin hayatınıza nasıl bir katkı sağlayacağını merak ediyor musunuz? 2005 yılında yapılan Bilinçli Sadeleşenler ve Mutluluk başlıklı araştırmada, yaş, cinsiyet ve coğrafya fark etmeksizin hayatını bilinçli şekilde sadeleştiren insanların hayat tatmin seviyelerinin daha yüksek olduğu bulundu. Ayrıca bu insanlar negatif duyguları daha az, pozitif duyguları ise daha fazla deneyimliyorlar. Minimalist olduktan sonra hayat kalitenizin arttığını net bir şekilde göreceksiniz. Kendiniz ve sevdikleriniz için daha fazla zamanınız ve enerjiniz kalacak. Çevrenizdeki fazlalıklardan arındıktan sonra siz eşyalara değil eşyalar size hizmet etmeye başlayacak. Minimalizm serisinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Sevgiler